Hadi, bu daire benzeri şeyin bir bütünü temsil ettiğini düşünelim. Bu bütünü iki eşit parçaya ayırabiliriz. Eğer bu iki eşit parçadan bir tanesini tararsak, bu 1 bölü 2 eder. Eğer iki eşit parçadan her ikisini de tararsak, taralı alan 2 bölü 2 eder. İki tane yarım var. Bu yarımların ikisini de taradık. İki eşit parçaya ayırdık ve bu eşit parçaların her ikisini de taradık. Bu durumda bütünün hangi oranını taramış olduk? Bütünün iki bölü ikisini taramış olduk. Şekilde gördüğünüz gibi bütünün tamamını taramış olduk. Yani bu oran bir bütüne eşittir. İki bölü iki eşittir bir bütün. Bütünü ikiye değil üçe ayırdığımızı düşünelim. Aynı daireyi kopyalayalım ve 3 eşit parçaya ayıralım. Daireyi eşit şekilde 3'e ayırmak için elimden gelenin en iyisini yapmayı deneyeyim. Evet, Mercedes sembolüne benzedi. <gülüyor> tamam, tamam, tekrar deneyelim. Arkadaşlar inanın, gerçekten deniyorum. Olmuyor ama çabalıyorum. <gülüyor> evet, tamamdır. 3 eşit parçaya ayırdık. Eğer bu 3 eşit parçanın bir tanesini tararsak, burası 1 bölü 3 olur. İkinci parçayı da tararsak, 2 bölü 3 olur. Üçüncü parçayı da tararsam, bütünün 3'te 3'ünü taramış olurum. 3 eşit parçanın 3'ünü de taradım. 3 bölü 3 eşittir 1 bütün. Yani eşittir 1 bütün. Şimdi daha basit bir örnek düşünelim. Yine aynı daireyi kopyalayalım. Eğer bütün bir tek parçadan oluşursa ne olur? Bu bir tek parça ve bu tek parçayı tarıyorum. Bir tek parça var ve bu tek parçayı taradım. Bu durumda bütünün hangi oranını taramış olurum? Bir parça vardı ve bu bir parçayı taradım. Yani bütünü taradım. 1 bölü 1, eşittir, 1 bütün. 2 bölü 2, 3 bölü 3, 1 bölü 1 kesirlerinin hepsi aynı değeri. Hepsi, 1 bütünü, yani 1'i temsil ediyorlar. Eğer bu kesirleri bir sayı doğrusu üzerinde gösterirsek, gene aynı sonuca ulaşırız. Bir sayı doğrusu çizelim. Burası 0, burası da 1. Önce, 1 bir bölü 1'e bakalım. 1 bütün var ve biz 1 bütün gidiyoruz. 1 noktasına ulaşıyoruz. Eğer 0 ile 1 arasını 2 eşit parçaya ayırırsam ve 2 kere sıçrarsam, 1, 2 kere sıçradım, gene 1'e ulaşırım. Eğer 0 ile 1 arasını 3 eşit parçaya ayırır ve 1, 2, 3 kere sıçrarsam, gene 1'e ulaşırım. Yani 2 bölü 2, 3 bölü 3 ve 1 bölü 1, bir bütünü veya 1 sayısını ifade etmenin değişik yollarıdır.